Evet arkadaşlar 10 sezon olduk. Bu GoPro sayesinde ve tabii ki diğer 5 kamera sayesinde bu 6 ediyor aslında 7. Evet. 7 kamera sayesinde 10 sezon olduk arkadaşlar. Evet gerçekten 7 kamera 7. Evet. Evet. O sesin olduk. Küçük bir fragman geliyor. 9. sezon fragmanı. 9. sezon fragmanı yok. Dur, üzgünüm arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, 9 demişim. 8. sezon fragmanı geliyor. 9 da 8. Pardon, 9 da 10. sezon fragmanı yoktur. Üzgünüm. premiumbeat.com Oh yeah <laughs>